alın Teri olan yiğit emekçiler, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, siyasi partilerimizin yöneticileri ve milletvekili adaylarımız, ilimizin güzide basın mensupları, alın ile evlerine helal lokma götürenler, ellerin nasırlı, yüreği umutlu işçiler, üreten ve büyüyen Türkiye'nin gerçek mimarları, Uşaktan tüm dünyaya değer katan Günerli Eller, sizleri Konfederasyonumuz Türk İş ve Sendikam Çimseyiş adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Programı'na hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun. Yorulmadan devam ediyoruz. Bizler bu vatan için çalışmaktan, bu millet için üretmekten, dünyaya güzellikler tatmaktan hiç vazgeçmedik. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz fabrikalarımızın macaları tuttukça tezgahlarımızda durmadan çalışacağız, üreteceğiz Bu ülkeyi hep birlikte yarınlara taşıyacağız Yaşasın örgütle er mücadele edin. Fakat kimse unutmasın ki Emeğimizin hakkını alacağız. Kazandırıyorsak biz de kazanacağız. Türkiye'nin en büyük örgütlü gücü olan Türk işle durmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. <gülüyor> Emek ve alın terinin Türkiye'deki çelik iradesi olan Türk iş, Türk iş önderliğinde örgütlü gücümüzü kullanacağız. Alın ile çalışan emekçilerin haklarını bir adım bile geriye götürmeden... Her zaman daha iyisi ve ilerisi için mücadele edeceğiz. Kadem tazmatımıza dokundurmayacağız. hep mücadele edeceğiz. Kadro bekleyen binlerce işçinin sesi orayız. Örgütlenmenin önündeki engelleri yıkıp geçeceğiz. Sendikal hakları tüm çalışanlara kazandırmak için, herkesi toplu sözleşmeyle çalıştırmak için, keyfi muhalefetlerin son bulması ve refah bir hayat için, Türkiye'de Türk iş var. Sözme! Söztükçe sıra gelecek! Merhaba! Gelecek güzel günlerin yapıcıları! Ülkesine sahip çıkanlara Selam olsun depremde dayanışma ilişkileriyle yaşananlara Acıyı hafifletenlere Birlik, mücadele ve dayanışma günümüz bir Mayıs Kutlu olsun insan eliyle son birkaç yücünün en büyük kreşitlerinden bir de dönüşmesine neden olanlar açıklamalarıyla birkaç tutuklamayla kendilerini işin içinden sıyıramayacaklar. Andolsun ki gösterileriyle depremin acısını unutturamayacaklar. Bizim toklara karnımız tok. Hiçbir hamasin hukuk, kamusal hizmetlerin çok büyük gerçeğini dizlemeye bir gelir adaletsizliğinin ortasında karşılıyoruz. Yanlış ekonomi politikalarında inat edilmesi, yönetenlerin halkı değil, rahatlı düşünerek aldığı kararlar ülkemizi ağır bir yoksullaşmaya itmiş, işçi ve emekçileri tepes alamaz hale getirmiştir. Itibardan tasarruf olmaz diyerek hiçbir lüksünden ödün vermeye bir emek bilip hayalini kast etmiştir. Emekçiler açmıyor. Emekçiler açtı. %90'ı %10'a sefa sürebilsin diye emek sarf ederlerine gelmişti. 1 Mayıs bu tabloya bakıp utanacağına pişkince gelişmiş ülkelere Türkiye'yi ucuz iş gücü olarak pazarlamaya çalışan rakamlarla ekonomik krizi gizlemeye uğraşan Geçinemeyen, halka tasarruf ve şükür öğütleyen yiğidi kovu soruna muhtaç etmişken adeta ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diyen yöneticilere cevap nitelinde bir tokat olacaktı. Çünkü gerçekler artık pişkit siyazilerin manipüle edemeyeceği, sarı sendikaların izah edemeyeceği kadar yakıcı ve yalan makinesi gibi çalışan kim bile örtelikine kadar ortadadır. Evet. El ele omuz özgürlüğün demeye geldi. hesabını sormak için geldik hesabını sormak için geldik